Ligin son haftası yani sondan üçüncü haftası Sarıyer maçı o maçta bizim sahamızın tapatılması ceza almamız ödülsün, bize göre sudan bir sebeptir şimdi hatırlamıyorum ama o zamanlar öyle geliyordu belki gerçeklik payı da olabilir de ee, Sarıyer maçının o hatta başbakanımız Tansu Çüller'in eşi ee, Özer Çiller'in Sarıyer Kulübü'nde e, As Başkan mı, Onursal Başkan olduğu filan söyleniyor. Ee, bizim sahamızın kapatıldıktan sonra o zamanki kurallar gereği 100 kilometre, şehrin 100 kilometre dışında başka bir sahada oynanması gerekirken, e, maçın Bursa'ya alınması. Bursa'da Sarıyer maçının Sarıyer'e avantaj sağlayacak şekilde Bursa'ya alınması. Yani orada bizim he, her türlü yenebileceklerini düşündüler herhalde. 3-1 Karabükspor cezası nedeniyle Bursa'da oynanan maçta Sarıyer'i iyice dibe itti. Karabükspor'un gollerini Levent, Ümit ve Uğur attı. Sarıyerli Beyhan'ın golü fayda getirmedi. Sarıyerli Birol kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bursa'da ligin dibindeki iki takım için ölüm kalım mücadelesi. Karabükspor ve Sarıyer bugün ligde kalma yolunda ya tamam ya devam diyecekler. Beraberlik halinde ise iki takım adeta ele ele tutuşarak uçurundan aşağı atlayacaklar. Ama. Bizim oraya gitmemizde zaten motivasyonumuz çok farklıydı. Ayrıca o sahile çıktığımız zaman inan inanın, inanın hala tüylerim diken diken oluyor. Bursa'da Karabük'ten gelen o maraton türbinin bir şekilde Karabük'ten gelen seyirciler doldurmuştu. Diğer günlerde de yani bu takdiri ilahidir işte o zaman Karabük sporayı anlatıyoruz. Duyulan bir sevgi semtati vardı. Bursa taraftarının bizleri bütün şekilde desteklemesi. Maçı o gün 3-1 kazanmamız o olayı müthiş şekilde ateşledi. Hadi beyler hadi. Gel hadi dur dur gol oldu. Hakem ne görüyorsa onu uygulayacak. İtiraz etmenin hiçbir faydası yok. Oyun düzeninizi bozar arkadaşlar. Onun için itiraz etmeyin. Her iki takıma başarılar diliyorum. İnşallah. Karabükspor atak başlıyor. Yosef, defanstan sıyrılıyor vuruyor, top kaleci Metinden geri geliyor. Daha sonra Tarın vuruşundan sonuç anlamıyor. Karabükspor ata 24. dakika, topa yükselen Levent, şimdi Karabükspor Sarıyer karşısında 1-0 önde. Gol Levent. Daha sonra Sarıyer ata, Ali, ortalıyor, Şakir uzaklaştırmak istiyor. Beyhan mükemmel vuruyor ve skora denge geliyor. Şimdi Karabükspor 1 Sarıyer 1. Gol Beyhan. Karabükspor galibiyet arıyor. İlhan'ın ortası, defans uzaklaştırmak istiyor, Ümit'in vuruşu, top havalarıyor, Ümit tekrar yükseliyor, kafayı vuruyor ve kaleci Metin'i avlıyor. Karabükspor şimdi Sarıyer karşısında iki bir önde ve ilk yarı sona eriyor. Mehmet ne söyleyeceksin ilk için? Ne söyleyeyim işte, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama... Olmuyor, ne yapalım? İkinci yer ne olur? İkinci yeri alacağız mıyız? Başka çaresi yok. İkinci yer daha iyi olacak. Bundan ilk kere nasıl geçti? Çok iyi bizim için, çok iyi. Şakir ne olur ilk kere ilk nasıl geçti? İlk kere iyi geçti, gayet iyi geçti. İkinci, İkinci yer daha da iyi olacak. Yorum yok be, çok kötü oynuyoruz. İkinci yeri inşallah dudağıtacağız. Sarıyer bu dakikalarda beraberlik arıyor. Sercan... ...vuruşu, top az üstten dışarı gidiyor. karşılaşma'nın 85. dakikası. Uğur... ...vuruyor ve top ağlarla buluşuyor. Şimdi Karabükspor Spor Sarıyer karşısında üç bir önde. Gol Uğur dakika 85. beş Bülent Yavuz karşılaşmanın skoru idare ediyor. Karabük skor üç, yer değil. ve Karabük skor dikte kalma ümidini iyice artırıyor. Bundan ondan önceki bazı maçlarda yendiğimiz zaman takım eğlenceye götürülüyordu, hani moral vermek anlamında. İşte bu, e, maçı kazandık, yine takımı götürmek istediler, İstanbul'da eğlenmeye götürelim diye bir fikir ortaya atılmıştı. Yalnız takımdaki hiçbir arkadaşımız önümüzde iki maçımız kaldı, bizim eğlencemiz işte ligde kaldıktan sonra olacaktı. Hiç, hiç kimse kabul etmedi. Ee, aynı şekilde otobüslere binip Karabük'e de hep beraber dönmüştü. O, o iki maç zaten. Ondan sonraki haftada Bursa'nın...